Merhabalar. Gene uzun bir ara oldu. Video koyamadık. Ee, hem e, bir şeyler deniyordu. Hani ne oldu ne bittiğini, sonuçlarını görebilmek için o zaman biraz o yüzden geçti. İşte biraz da e, şeyde e, hepsi burada da ve e, trend yolda e, Ürünleri listelemek, açıklamaları düzenlemek onlarla uğraşıyorduk böyle bir zaman geçmesine neden oldu. Şimdi bu video aslında denediğim şey 15-20 gündür beni meşgul eden şey çek, çek, çektim, videoyu çekecektim. Neyle uğraştığımı göstermek istiyordum ama onunu göstermeden önce bunu yapmak istedim. Çünkü bunu denemiştim daha önce. Bunun ardından diğer denemelere geçmiştim. Arka arkaya olsunlar istedim. Şimdi bugün burada yapacağımız şey ne diyorlar? Gizli kıvrımlar. Yani şey kullanmadan, reh kullanmadan gene şeyde sabunda kıvrımlar desenler oluşturacağız. Şurada reçete ve kullandığım oranlar videonun sonunda siyah ekranda olacak. Temel şey buradaki önemli olan şey Su miktarının sabun hamurunda ısıyla birlikte ne yaptığını, nasıl bir görüntü ortaya çıkardığını görmek. Şurada 580 gram yağım var. Bunun %25'i hindistan cevizi yağı, %45'i zeytin yağı, %25'i pan yağı, %5'i de Hint Yüzde %3 kostik indirimi var bu reçetede. Toplam kullanmam gereken 84 gram e, sodyum hidroksitin, yarısını şu kapta, yarısını da bu katta erittim. Nedir farkları derseniz, ikisi de çelik, o ayrı mesela ama. Burada 42 gram kostiyi 51 gram suda çözdürdüm. Burada 42 gram kostiyi 97 gram suda çözdürdüm bütün yağlarım burada ve sıcaklıklarımız da çalışmaya hazır hale geldi yağlarım 31 derecede şu kosteğim 30 derecede buradaki kosteğim 29 derecede şimdi yağlar burada Esans esas ekliyor ekleyeceğim buraya Bunlar da ee, şey koku denemelerinde denediğimiz tatlı dilimlerin esanslarından elimde kalan iki tanesi. Ee, Apple Orchard'la Green Tea ikisi de sabunlaşmayı hızlandırmayan, renk değişimi yapmayan şeylerdi esanslardı. Bunları da kullanayım dedim. Böyle duruyorlardı. Tek başına normal bir şeye miktarı yetecek kadar esans yoktu Hatta şuna biraz verir ama Kullanalım. Yani boş boş durmasın dedim. Şimdi yağlarımı karıştırıyorum. Evet yağlarımı, esansımı güzelce karıştı. Şimdi bunu iki eşit parçaya böleceğim bu yağları. Benim daram kabının ağırlığı 88 gram. 675 gram yağımız var. 675 eksi 587 bölü 2 dediğim zaman 293 buçuk Artık 293 de olur. Neyi evet. denedim? eşit şeyim ördük. Pançeyim ördük. Buraya gözlüğümü de takayım, ağzı su, suyla evet, gözlüğümü de takayım. Ve bu tarafa da az su ile çözülüyor. Su miktarları farklı olduğu için şimdi birinde biraz daha fazla birinde biraz daha az işlerimiz olur, sorunlarımız Tamurumuz var, reçete aynı reçete. Ee, Şerşek katman katman dökeceğiz. Küçük kalıbı kullanıyoruz. Silikonlu kağıtla da kapladım ve başlayalım. şimdi ne yapacağız <gülüyor> şu gördüğümüz şekiller 24 saat sonra ve bu sabunu da jelleşmesi için teşvik edeceğiz yani kapağını kapatacağım evet, ben fırınımı ısıttım 60 dereceye kapattım orada bırakacağım 24 saat boyunca fışık açık olarak 24 saat sonra şeyden çıkaracağım, kalıptan çıkaracağım o zaman görüşeceğiz zaten hani siz fırına koymak istemiyorsanız bu şekilde kapatın sarın sarmalayın o köpük soğuk zincir kutusuna koyup içerisine bir sıcak su torbası koyarak kapatırsanız da aynı işi görür ve işte az su çok su salonda ne yapıyor e, keyifli onu göreceğiz şimdi şu kalan sabunumuzda ziyan olma. kalıptan çıkartırken görüşmek üzere iyi günler diliyorum merhabalar e, sabunumuzu kalıba döktük sonra videoları düzenlerken de fark ettim ben Eyvah Cansu dedim böyle bir güzel bastırmışım bu kalıbın e, kapağın üstüne Çünkü Şöyle <gülüyor> sabunu çıkartmak istediğimizde kağıtla birlikte bu sabun kapağı yapışmıştı. Komple geldiler. Ve bizim desenlerimiz kapağımızın üstüne çıkmış. Öyle olunca e, bir gün daha beklettim. Aslında dün çekecektim şeyi. E, kesimini dün yapacaktım bir gün daha bekledim fazladan hani sabun biraz daha sertleşsin ve şöyle koparıp çekerek ayırabilirdim diye ayıramasaydım tenle kesecektim neyse ayırdık şu yüzeyimize şey zarar verdik burayı kesip çıkartacağız ve içte oluşan desenleri inşallah göreceğiz bu da en son işte hani artıp da ziyan olmasın deyip kalanı şöyle e, küçük bir silikon kalıba dönmüştük o sabunumuz çok hoş, hafif bir kokusu varsa bunun ee, koyduğum esans zaten tam o miktara göre değildi ama böyle esansı yüzde bir buçuk iki oranında falan kullandığınız zaman da esansları böyle çok rahatsız etmeyen hafif kokular oluyor, güzel oluyor. Ben şahsen öyle daha çok seviyorum. Şimdi önce şu yüzeyi alacağım. de göreceğimiz desen oydu ve e, savunumuzdaki desenlerimiz işte az su ve e, çok suyla ortaya çıkarttığımız desenler yüzey bozulmasaydı bu şekilde gözükecekti e, hoş gözüküyor koyu renk olanlar e, çok su kullandığımız savunlar Jel fazına daha kolay geçtikleri için onlar. Açık renk olanlardan daha az su kullandığımız e, sabun hamuru parçası. Şimdi dilimleyelim. sabun su konu da alışveriş yapan şerefliye ile ilaçın yanında sabun gelir hediye olarak şöyle ortadan ikiye böleceğim bunu bu da kullanılır şey geldiği zaman kullanılır geldiği zaman sizlerden birini deneme amaçlı gelecek ve bunlar ne olacak diyorsanız, ziyan olmayacaklar. Bir şeyimiz var, küçük bir kovan var. Böyle kesim hatalarından veya düzeltmelerden falan, kenarları falan düzeltiyoruz bazen. Çünkü çıkanlar orada biriktiriyoruz. Hepsi oraya gidiyor. Ondan sonra yeniden değerlendirme sabunu olarak kullanılıyorlar. Bunlar da öyle olacaklar. Ama işte şu üstteki yüzeyi kapağa değdik, bozmasaydık ilk önce şu taraftan göreceğimiz görüntü şeydi, buydu. Normalde bu reçete bu renk olmuyor. Bu biraz sarımsı oldu. Esans kullandık. Esanslardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce yaptığımda daha böyle bejimsi bir rengi vardı reçetenin. Gerçi bu da fena olmadı, bu renk de şey değil, fena değil. Ancak işte neredeyse bir bir su ve bire iki sunun suyun su kullanımı'nın sabunda şey yaptığı ortaya çıkarttığı görmüştür. Eğer biraz da şey kullanmış olsaydık, oksitlerden özellikle titanium dioksit de titanium e, dioksit aynı noktaya tabii katmış olsaydık bu şey şu oluşma kısımlarında onlar da farklı görüntüler ortaya çıkartıyor. Daha böyle net nehir nehir çizgiler oluyor. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir paylaşım olmuştur. Yani şey yapmadan gene te tek reçete e, e, sadece su miktarlarıyla oynayarak dilediğiniz görüntüleri Yapabilirsiniz sabununuzda oluşturabilirsiniz. Reçeti videonun sonunda siyah ekranda olacak. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum. Bu arada yeni gelen yeni abone olan herkese de tekrar hoş geldiniz diyorum. 4 binin üzerine çıktı abone sayımız. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz, iyi ki abone oldunuz. Hep birlikte büyümeye paylaşmaya ve sabun yapmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.